Arkadaşlar merhaba Bu videomda size seyahat Leon aracımın Virtual Cockpit dediğimiz e, dijital göstergesini biraz tanıtmak istiyorum. Ben de aracı yakın zamanda aldım henüz e, daha bir ay e, olmadı. Bir aya yakın oldu ama daha bir ay olmadı. E, bu e, Excellence pakette birlikte gelen ya da FR pakette gelen makyajlı kasada bir ekran. E, diğer Volkswagen gruplarında da kullanılıyor ama yazılım işte markaya göre biraz daha şekilleniyor. Bu ekranın biraz daha ilkel olanları var ve son onlar da daha gelişmiş daha üstün olan versiyonları da var. Bu artık ortalama kalıyor. Döneminde tabii satıldığı dönemde özellikle olarak üst seviye bir ekrandı. Şimdi ekranda öncelikle üç farklı bölge var ve şuradaki tuşlarla kontrol ediyorsunuz. Sağa ve sola geçme, işte aşağı yukarı OK ve VEW ile genel görünümü değiştirme tuşu. Öncelikle VEW ile başlayayım. VEW'i her bastığınızda göstergenin temel teması değişiyor. Normalde 3 tane temel temanız var. Az önceki C gibi olan göstergeydi. Bu yuvarlak, klasik, bildiğimiz otomobillere benzer tamam ama karakterler falan yine seyahata daha uygun. Üçüncüsü ise yolu gösteren bir görünüm. Adaptif sabitleme varsa bu görünüm belki daha çok anlam kazanıyordur. Ben bunu açısı çok kullanmaya şey bulmuyorum, uygun bulmuyorum ama adaptif farken belki daha uygundur. Bu ise en çok sevdiğim göstergelerden birisi en okundur bana bu geliyor. Yine şunu da beğeniyorum açısı bunu da kullanırım. Bence yeterli yani çok ekstra bir görünüm olsun diye aramıyorum. Şimdi burada neler yapabiliyorum? Şu bir kere sağ ve sol tarafa doğru geçmek, e, şurada temel bazı ayarları yaptırtıyorsunuz. Mesela front assist ile birlikte burada yine Adaptive varsa, şerit takip varsa buraya geliyor. Yanlış bilmiyorsam. E, burada Apple CarPlay var. Buradan pek bir şey yapmıyorsunuz. Apple CarPlay varsa sadece onu gösteriyor. OK'ye bastığınızda bir ayar vesaire yapamıyorsunuz. Sadece kaynak değiştiriyor size farklı kaynaklarımız varsa ben de Apple CarPlay varken Apple CarPlay çıkıyor burada. albüm kapak resmini de gösterdiğini görmedim. Gösterse güzel olurdu. Galiba radyoda e, radyo resmini gösteriyormuş. Yani denemedim. Hatta deneyelim. E, şöyle bakalım. Bir radyo açalım. Evet şurada mesela bir Evet radyonun resmini gösteriyormuş ama Apple CarPlay'de dediğim gibi e, burası sadece Apple CarPlay oluyor. Apple CarPlay'den bir müzik çaldığı zaman. E, burada da yine keza e, arama yapabiliyorsunuz ama Bluetooth, tabi e, Apple CarPlay varken e, yine işte görmüyor. Bluetooth bir telefon varken belki birini aratabiliyordur. Burada bir kayıt varsa, işte araçla ilgili bir sorun, sıkıntı varsa gösteriyor. Yine OK'ye OK basıyorsunuz, içine giriyorsunuz. Bir şey yok. Bu ise yol bilgisayarı benüsü aslında. Çoğu şey burada. Her OK'ye OK bastığınızda değişir. Uzun süreli. Bunu sıfırlayabiliyorsunuz basılı tutarak. Yıkıta aldıktan sonra, başlangıçtan itibaren diye yani trip değiştiriyorsunuz açıcısı. Ve şu içerideki yuvarlakları da yine değiştirebiliyorsunuz. O da yine adaptif yoksa hani sınırlı bir e, seçeneğiniz var. Adaptif, şöyle takip navigasyon varsa aracınızda bu Harman ünite dediğimiz ünitelerde oluyor. 3D navigasyon galiba onlar. E, onlarda daha çok o, şu yuvarlak e, kutucukları da değiştirebiliyorsunuz. Hani bunları da değiştiriyorsunuz da çok fazla seçenek yok yani o manada söylüyorum. Ve burada şöyle bir olay var. E, OK yerine aşağı yaptığınızda burada görüyorsunuz bir sürü menü var. Yani mesela erişim mesafesi dediğinizde kaç kilometre kaldığı. Bunları büyütebiliyorsunuz. Yani konforu keşke dediğinizde işte ne tüketiyor. Hız dediğinizde büyük bir hız göstergesi alabiliyorsunuz. Ya da bu menü böyle de kalabilir. Sürekli aşağı yukarı yaparak da ulaşabilirsiniz. uyarısı derseniz bir uyarı ayarlayabilirsiniz. Onu görebilirsiniz. Yağ sıcaklığınızı alabilirsiniz buraya. Bir tane tripiniz var. Bu trip uzun şey gibi ee, kilometre sayıcı uzun süreli de sonuçta sayıyor ama bu da ayrı bir sayacınız yani tüketim dediğinizde de e, anlık tüketimi işte iki silindir modu, eko modu onla onunla ilgili bilgiler burada size gösteriyor erişim mesafesindeki de yine benim sağ taraf aldığım bir bilgi o yüzden direkt bakmıyorum yani hızı alınabilir çok hızlı bir sürüş yapılıyorsa ben genelde ee, genel bakış ya da tüketim genelde genel bakışta bırakıyorum bu şekilde bunları değiştirerek kullanıyor oluyorum bir de şey var view ve basılı tutarsanız burada mesela görünüm 1 görünüm 2 var görünüm 2 mesela uzun süreli e, kaç kilometre yap, yapmışız uzun sürenin kilometresi ve uzun sürenin saatini gösteriyor görünüm 1 ise bu benim ayarladığım şeyleri gösteriyor bu görünüm 1 ile görünüm 2 şu ortadaki ekrandan ayarlanabiliyor Klasik derseniz de içini kapatıyor. Böyle dümdüz gösterge oluyor. Bunu da tercih edenler olacaktır. Ben görünüm bir tutuyorum. Burada ekstra bilgi görmüş oluyorum. Ee, yani vive basılı tutarsanız da bu oluyor açıkçası. Yani şu tarafta zaten yani klasik şarkı değiştirme ve ses mute işte Siri ya da sesli komuta açma bunlar da tabii işlevsel. Ee, açıkçası sol ve sağda da işte yine aslında klasik tipti motor sıcaklığı ve şeyi görüyorsunuz, yakıtınızı görüyorsunuz. En son şu şeyi de göstereyim. Bu yuvarlakların içindeki küçük yuvarlakları nasıl ayarlıyoruz? Onu da şuradan şu şekilde ayarlıyoruz. Aracın menüsüne basıyoruz. Araçta olacak. Evet, araçta. Burada, şuradan bastığımız zaman gösterge tablosu var. Gösterge tablosuna geliyoruz. Burada bakın klasik, görünüm bir görünüm 2. bakar basarsanız direkt klasiğe geçer. Ee, görünüm 1'e basarsanız görünüm 1'e geçer. Görünüm 1'in ne olacağını buradan şöyle yaparak kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ama işte dediğim gibi yani çok aşırı bir şey yok. Mesela ses koydum. Radyo için radyonun kapağı geldi. Ama işte CarPlay'de bunu yapamıyor. Sonraki Leon'lar da yapıyor. Bunu da yapamıyor. Dolayısıyla çok şey değil. Yani en iyisi kombinasyon bana göre bu. Ee, ama araç dediğim gibi daha dolu olsa belki buralar daha aktif kullanılır. Ben şimdilik bu kadar aktif kullanabiliyorum burayı. Ee, yani dediğim gibi yakıta trip ile ilgili erişim mesafesi ve ortalamayı koyuyorum. Ee, bu şöyle de mesela. E, şimdi burada şey geri döndüm. Böyle hız koydum. Bakın şu anda hız göstergem var. Yakıt ortalamam var verişim mesafem var. Üçünü görmüş olduğum tek ekranda. Bu, buna yaramış oluyor yani. Ee, onları da dediğim gibi buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ee, Seat Leon'daki ve Volkswagen grubundaki aslında genel özellikler böyle. Tabii modelden modele değişiyor. Bir de bu son kasalardaki 2000 bin... 19 2020'den sonra çıkan somosoyan kasalarında daha farklı ilerleyen şey de vardır. Bir de gizli özellik açılan yerler bu ekrana işte üçüncü bir Cupra teması işte Cupralarda olan bir üçüncü bir şey daha var ya da dördüncü mü demedim? 3 ama bunda var zaten büyükte gelen dördüncüyü getiriyorlar işte ortada da bir saati solda sağda veriler vesaire ve şey getiriyorlar kronometre falan getiriyorlar yani süre tutmak gibi bir Derdiniz varsa faydası olabilir. Onlar da güzel özellikler. Onlar ekletilebiliyor. Dediğim gibi açtırılabiliyor. Ya da ODP 11 diye. Ee, işte ODP portuna bağlanan gizli özellik açma cihazları var. Bunu kendiniz bile yapabiliyorsunuz. Hatta tarz basit şeyleri. Bunlar basit kalıyor artık. Ee, Vak grubunda yani retrofitin sınırı yok. Yani kendinizin yapabilecekleriniz var. Ee, biraz profesyonellerin yapabileceği var. Yani böyle 2-3 seviye retrofit işi var. Bunu kendiniz bile açabilirsiniz bu tarz basit özellikleri. Ee, hatta işte şurada yine keza offroad göstergesi falan gibi bazı şeyler açıyorlar. Bende mesela onlar yok. Bu araç tamamıyla stok şu anda hiç öyle bir özellik falan açılmamış. Gizli özellik falan. Mesela bende sürüş bilgileriyle Eco Trainer'ım var burada sadece. Yani dediğim bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Eee... E, referans alabilirsiniz. Cihazın e, şeyi, virtual cockpit'i bu şekilde. akıcılığı falan güzel. E, çok fazla aşırı efekti yok. Ama güzel gösteriyor. Olanı güzel gösteriyor. Öyle söyleyebilirim size. Ben memnunum ve şeyde yani gün ışığındaki görüntülenmesi de gayet güzel. Hiçbir zaman bana şey dedirtmedi. Yani ben bunu iyi okuyamıyorum. Üzerine çok güneş vurdu falan. yeni konumu işte şapkalığı vesaire zaten olması gerektiği gibi ve aşırı bir yansıma da yapmıyor. Aşırı gözünüz almıyor. Bunun bu arada parlaklığı ayarlanabiliyor. Aracın ayarlarından. da kafanıza göre ayarladığınızda gayet mutlu oluyorsunuz açıkçası. E, bu videomdan bu kadar da fazla bile detaylı anlattım. E, bunun dışında sormak istediğiniz bir şeyler varsa aşağıda sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım ama yani çok fazla değil mi? Çok öyle ekstra bir şey yok. Eğer navigasyon olsaydı araçta işte full ekran navigasyon görebilecektiniz. Ya da ortaya navigasyon alabilecektiniz. Adaptif olsaydı keza yine onunla ilgili menüler gelecekti. Bu biraz aracın donanımına bağlı bir şey. ileride adaptifi ekletmeyi düşünüyorum aracıma. O zaman belki o şekilde bir görüntüsünü de çekerim koyarım. izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Herkese kazasız sürüşler diliyorum.